Günün nasıl geçiyor? İyidir, sağ ol. Ah, insanlarla konuşurken gözlerine bakmalısın. Onları dinlediğini göstermelisin. Ah, pekala. Teşekkürler. Oldu mu? Aaa ne var? Yediği şey nedir bu arada? Ha, bilmem, yemek işte. Düzgün bir yemeğe hiç benzemiyor. Yeşillik yemiyor musun? Cidden bunları yememelisin.